Tanımlama ekranında firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kodu alanından ödeme planına ait kod belirleriz. Açıklama alanından tanımlayacağımız ödeme planına ait bir açıklama bilgisi ekleriz. UBL ödeme kodu alanından tanımlayacağımız UBL kodu varsa ilgili seçimi yaparız. Daha sonrasında nakit türünü seçeriz. Hızlı satışta, mobilde ve restoran ekranında gözükmesi için ilgili alanları işaretleyerek restoran ekranında gösterilecek ön tanımlı değer belirleyebiliriz. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif gelecektir. İşlem görmüş bir kaydı sistem silmeye izin vermeyeceği için durumunu pasif olarak değiştirerek liste ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcılar arasında sınırlandırmalar sağlayabiliriz. Fiyat grupları ile tanımladığımız ödeme planına ait herhangi bir fiyat grubu bulunuyor ise, liste ekranını görüntüleyerek ilgili kaydı listeden seçmemiz gerekmektedir. Özel kop tanımlamaları ile raporlarda ayrıştırma sağlayabiliriz. Düzenlediğimiz ödeme planına ait indirim kartı bulunuyor ise, ilgili kartı liste ekranından seçeriz. Ödemeler alanından ödeme türü belirlenir. Çek ile ödeme planı kaydı tanımlayacağımız için ödeme tipini, çek türünde senet ile ödeme planı tanımlıyorsak ödeme tipini senet türünde belirlememiz gerekecektir. Tutar formülünde genel fiş tutarını ifade eden G harfini kullanarak 3 ay vadeli olduğu için bölü 3 formülünü yazmamız gerekecektir. Ödemeler arasında bir ay bulunduğunu varsayarsak ilgili tarih formülümüz artı bir şeklinde olması gerekmektedir. Geri kalan satırları diğer satır çoğalt seçeneği ile Kalemler alanına eklememiz gerekecektir. Tanımladığımız ilk satır ilk taksiti gösterdiğinden dolayı geri kalan iki taksit için ilgili değeri yazarak tamam dememiz durumunda ödemeler alanında geriye kalan vade taksitleri oluşturulacaktır. Ödeme planını kaydederiz.